İndi menden arkalar oldunuz mu? İndi dünyanın arkalar oldunuz mu? Kimsesiz arkulur kümüş et ule. Rakiblerim arkalar oldunuz mu? Kimsesiz arkulur kümüş et ule. Rakiblerim arkalar oldunuz mu? Bir laf hane elinden de adlayı da. Olar oldum desinden de adlayı Şa, şa balam. Şa mı yaka? Bu okunu fırlatan kirpi mi? Aha, hmm. evet evet. Ben bunun sana yok. Hocam bugün payda o kadar sana şunları ettim. Türkiye'de böyle bir kirpi görmedim de ben. Bizde. Hı -hı. Hiç Biz Orada kim varmış? Hmm. Hani miş mi var bakalım. Gel çakal. Hı -hı. Domuz mu? Domuz Yabani he? Dağ, dağ, dağın, dağın. Neler varmış neler? Dağıtın neydi bu Türkçe'de? Şahin miydi? Şahin evet. Lan Şahin ile aynı yere mi koydunuz siz? Oh. Kartala bak sen. Eminim arada tel olmasa şu an çok ciddi şeyler yapmaya ve düşünceler içerisine giriyorsun bunu biliyorum. ama ilk aramızda tel var kardeş. bak buraya gel buraya. Gel. Hadi şöyle gel. Ne ya? Adam bak ne yapıyor. Eş, Eşikte yap koyayım bu yer gelmesin buraya. Öy. Evet. Ay... <gülüyor> Yani, herkes. Hadi, başlayalım. bir daha bir daha bir daha bir ya bir daha de bir bir de Kardeş bana gelme, rica ediyorum. Bana gelme lütfen. Dışarıya çıktı, gördü dışarıyı. daha içeri girmek istemiyor. Evet arkadaşlar şu anda cam kışlağındayız. Köyündeyiz Özbekistan'da. Semerkant'ın güneybatısında bulunan bir köy. Ve burada Dünya'ca meşhur Bizim Alişar Yarmatov ustamız var Fakat onun şu an burada Adı neydi oğlunun? Şerzat Şerzat Yarmatov burada Şerzat'a gelin Veya yılan almadan gelin lütfen <gülüyor> Burada alın var mısınız? <gülüyor> yok, yok yok gerekli değil sağ olun Öyle şeylere girmeye gerek yok Herkes <gülüyor> yine bitti İki soru sual bereyniksizgi Şimdi Oğlu burada, iş yapan kişi bu. Parmağın kameraya gelmiyor değil mi? <gülüyor> tamam. Kendisiyle bir iki tane ufak sorumuz olacak bu hayvanlar konusunda. Şey, adı neydi? Şerzat. Keçi. Şerzat, İkran'da Şerzat, Şerzat aynı, olduğu için aynı. karıştırıyoruz, Hı. evet. Biz başlakağımızda hıta kalırsa bana 30 yılların kaldı. 30 yılların başlakağımız bu renk yolunda. Buna teşekkür ederim. Doğru. piton, evet. doğru mu? Piton. Piton anakonda mısa? Yok, anakonda. Çiğ, diri, diri, civciv yiyor. Her hafta bir tane. Yani bir adam bizim köyde gelenler kobraların faydaları, kesellerliler gibi kana kefaydaları diyorlar. Hayırsınız. Ankore ska sarıklara birinci kere rakokluklarla yemiradı, infarginsulting oldun oladı. Sonra başka şamollaşı varım, başka kasalar buca kiteradı. Kansere karşı çok büyük faydası olduğunu söylüyor kobra zehrinin. Yüzden fazla yüz gibi kobraları varmış arkadaşlar. Bu takılabı ama kobra ingilizce var, gürze olanı var. Gürze'nin var. O şu gürze olanın zehri asap kasalları ge, yürek kasalları ge yaşıyor. Nirvin uchuval medy onlar yaşıyordan biraz. Boşarıflar güçlüler yaşıyordan biraz. Evet, bunların zaten size çevirisini yapacağız ama gürze mi gürze. Gürzen'in zehri diyor ki kalbe diyor yine neydi? Asap. asap sinire ve başa bu gibi şeylere çok iyi geliyormuş. Tabi direkt zehri alıp enjekte etmiyorsunuz. Bunu bir damar ilaç yapıyorlar. Ondan Türkiye'den de gelsinler. Hazır oluyor. Ya Türkiye'den de zaten videoyu duyduktan sonra belki gelirler buraya. Rojlantırış gereken de bu yerde. Bizarda saat indi hazır şu. Bu yerden pansiye kılmakçınız o zaman, şükür Allah'a. Pek hastane. Ha. Rojda manberler yatakhaneler bu yerde. Ujoj hazırlanğan. Bu şeklinde hızlı takım kılıklıyız. Bu da olasılık adamla yakışıp dağılış niyetimiz var. Adamlar kesel olmasın. Ama sağ olsun diye. Sizce kesel olup, nereden gelişti? Kazakistan'dan gelişti. Kırılıkistan'dan gelişti. Tavcıistan'dan gelişti. Yürasya'dan gelişti. Amerika'dan hep gelişti. Sürekli tıslıyor, sokmaya çalışıyor. Ama sahibini sokması gerektiği düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi Kobra ve Kobra'yı bakan kişi burada. Hızlı gelmiyor değil mi bu? Hızlı hareket, hareket mümkün mesela. Böyle, böyle. Aa, giriyor. Kobra görmeyen kişiler için Kobra'yı da göstermiş olduk size ama tabii ki çok e, bunun kolay olmadığını da söyleyebiliriz. Şurada bile durma <gülüyor> çok büyük. Zorun çekiyoruz. Evet bu kadar kobra macerası bence yeterli. Çöpüyorum. Bir sürü hayvan var burada. Sadece kobra değil. Kartaldan kirpiye kadar kurt var. Kurtu çok görmek isterdim. Lakin göremedik onu. Ah çıkmış gel. Hani bir sakin bozkurt. Bozkurt kaçma oğlum gel buraya. Bu kurt bizden korktu mu? Kurt kurttan korkuyor mu? Ya sorma hiç. Burada da meşhur arkadaşımız var. Kurt. Kurt kafese konulmaz diyorlar ama. Bu da zaten çıkmaya çalışıyor şu an. Bak sağa sola. Ver. En ufak bir imkan bulsa buradan çıkacak. Çünkü niye? Kurt. Yılan değil yani. Kurt. Zeynep gerdan serendan. Çınar havaları başkaça Semerkant havaları başkaça Mağdık havaları başkaça Binçe diyesem kül gözleri kızların hayalleri başkaça Kızlarının hayalleri başkaça hey!